Evet, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. <gülüyor> Bugün neden bahsedeceğiz? Duz hakkında her şey. Enine boyuna Duz'a konuşacağız. Duz'a bakacağız. İlk öncelikle şunu açıklayayım. Bu pdf'i açıklamalar kısmına bırakacağım. İsteyen dilediği takdirde indirebilir, istediği yerde kullanılabilir. Atıfta bulunmak şartıyla. Evet, geçelim. Duz'a öncelikle biz neden gireceğiz? Bunun bir mantığını öğrenelim. Şimdi biz e, çıktıktan sonra... Diş hekimliğinden mezun olduktan sonra birkaç seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu seçeneklerimize bakacak olursak üniversitede kalıp doktora yapabiliriz. Dus sınavına girip 8 alandan birinde uzman olabiliriz. Şimdi bizim konumuz bu. 8 alanı da inceleyeceğiz şimdi bakacağız o 8 alan nelermiş. Özel hastanelerde çalışabilir, devlette ADSM'lerde çalışabilir. ADSM'nin açılımı da ağız dil sağlığı merkezleri. Devlet hastanelerinde çalışabilir, polikliniklerde çalışabilir, istediği yerde kendi muayenehanesine açılabilir. Şurada da bir, bir bilgi vermek istiyorum. Doktoradan profluğa kadar üniversitede yükselebilirsiniz. Evet bizim konumuz DUS. Diğerlerine girmeyeceğiz biz. DUS nedir? Diş hekimliğinde uzmanlık sınavı arkadaşlar DUS'un açılımı. DUS sınavı diş hekimi olup uzmanlık statüsü elde etmek isteyen kişilerin girdiği bir sınavdır. Evet. DUS sınavında yabancı dil şartı var mı? Evet arkadaşlar var sınavında yabancı dil şartı var mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır yabancı dil yeterliliği için arkadaşlar İngilizce Fransızca ve Almanca dillerin birisinde yds yani yabancı dil sınavı tespit sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak diğer sınavları da göreceğiz sadece yds değil bu arkadaşlar ya da Yüksek Eletim Kurulu tarafından bu puanı denk kabul eden, uluslararası geçerli bulunan bir belgeye sahip olmaktır. Daha demin dediğim gibi. Evet, yabancı dil sınavı sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Mesela, diyelim ki ben 4. sınıfta e, bu dil sınavına girdim. Benim mezun olduktan sonra... İki sene, üç sene daha hakkım var demektir bu arkadaşlar. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına, sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. E, bu birazcık ayrıntı. YDS, yok dil sağlık ya da tıp sınavlarından minimum 50. Bakın sadece YDS değil, yok dil sağlık, tıp değil. Ayrıca YDS denkliğinde bulunan... Tuffle ya da PTE denen sınavlar da var Tuffle'ı biliyoruz ama de ben de araştırırken e, keşfettim arkadaşlar Tuffle ile biliyordum ben ve IATS yazılmamış tabi onu da araştırabilirsiniz istiyorsanız YDS Yöktel Sağlık Tıp sınavında minimum 50. Doktora için en az 55 Doçentlik başvurusu içerisinde de sürecinde en az 65 olması gerekmektedir. Bunların fiyatlarına da bakacak olursak ben 2019 yılı civarı için araştırdım bu fiyat arkadaşlar. 2019 yılı içindir muhtemelen. 120 YDS 120 Yöktel 100 Tıp Dil 95 liraymış TL'ymiş dolar hopefully ise 185 dolar. PT için de arkadaşlar son 48 saate bırakırsa geç olarak adlandırılıyor 1100 TL. 48 saatten önce kayıt olursak ise 880 TL'miş arkadaşlar. Peki e, bunlar da geleceğiz. Hangisi tercih edilmelidir? Bunları da ileriki slaytlarda göreceğiz ama şimdi de söyleyebilirim. Benim tercihim kişi olarak konuşayım. Yok dil sağlık olacak arkadaşlar. Evet bu 5 yıl geçerliliği olduğu için de şimdiden yavaş yavaş çalışmaya başlamalısınız çünkü gerçekten e, sorular lisede, lise filan lisede gördüğünüz gibi İngilizce değil daha ileriki seviyelerde okuduğunuz anlamı vesaire açıkçası zor birazcık. DUS soruları zor mu? Evet. İngilizceyi bıraktık. Artık yabancı dilleri bıraktık. DUS'a gelelim. Adayların sınav ile fikirleri özellikle bazı sorularda pratisyenlerin cevaplayamayacağı, cevaplayamayacağı ameliyat bilgisi isteyecek ortalamanın üstünde zor soruların yer aldığı yönünde. Sınavda en çok zorundan konular ise klinik bilimler testinde ortodontik temel bilimler testinde ise anatomi konulara karşımıza çıkıyormuş. Evet. Ben de bunu birkaç kendimden büyük arkadaşlarıma danıştım. E, farklı tatlı tıp kitaplarından dahi soruların çıktığını söylüyorlar. Gerçekten zorlanıldığını söylüyor. Yani nasıl ki e, TUS sınavı çok zorsa e, du sınavı da zor arkadaşlar. Peki nedir bu uzmanlık alanları? 8 adet uzmanlık alanımız var. Bakalım bunlara. Ağız, diş ve çene cerrahisi ile ortodonti arkadaşlar 4'er sene. Ağız, diş ve çene radyolojisi 3 Çocuk diş hekimliği, pedodonti yani 3 yıl, endodonti 3 yıl, periodontoloji 3 yıl, protetik diş tedavisi 3 yıl, restoratik diş tedavisi 3 yıl. Bunlarından 6 tane işi 4, yerleri 3. Tabii bizim bu 8 tane alanlarımızdan gelecekte daha alan çıkacağı, çıkmayacağı bir şey yok. Gelecekte belki daha fazla alan çıkacak, yeni alanlar çıkacaktır diye inanıyorum. DUS sınavı ne zaman yapılıyor? 2012 yılında yapılmaya başlanmış. 2014 yılına kadar Nisan Eylül aylarında yılda ikişer defa yapılmış. 2015 yılından itibaren 2019 senemiz dahil Eylül ayında yani yılda bir kez yapılmıştır. Bu sınav yılda bir kez yapılmaktadır. Her yıl Eylül ayı içerisinde sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. DUS sınavı kaç sorudur? DUS'da temel bilimler 40 soru, klinik bilimler 80 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Sınav süresi, sınav süremiz arkadaşlar 150 dakika, 2,5 saat yani her soru iyisi 75 saniye düşüyor. Evet, gelelim testteki soru sayılarımıza dağılımına. Temel bilimler testinde arkadaşlar toplam 40 soru var demiştik. Anatomi 6, fizyoloji 6, biyokimya 6, mikrobiyoloji 6. Testteki oranları ise %15. Hani bu 40 soru üzerinden yüzdesini söylüyor burada. Tıbbiye biyoloji, genetik 4, farmakoloji 4, patoloji 4, e, histoloji ve embriyoloji 4 soru arkadaşlar. Diş hekimliği, klinik bilimleri ise her biri 10'ar soru ve testteki yüzdeler ise %12,5 değerinde. Aynı şekilde bu da yüzde olarak 80 soru üzerinden hesaplanmış. Genel toplam ise 120 arkadaşlar, 120 soru. DUS sınavı kontenjanları az mı? Evet. Mezun olan meslektaşlarımızın en çok yakındığı ve hayıflandığı konu Duz sınavı zor mu sorusuna verilen cevapların bir kısmı ise kontenjan sayılarının az olması ile ilgili. Özellikle bazı branşlarda açılan kontenjan sayılarının fazla olmaması alayların dusta başarılı olmaların ona olduğunu düşünmesine neden oluyor. Bölümlerdeki kontenjan sayılarının Türkiye'de gelinde yüzü geçmemesi sınavın zor olduğu yönündeki bu fikri güçlendiriyor. Evet, 2019 yılındaki dus kontenjanlarına bakacak olursak arkadaşlar, cerrahi Burada Türk uyruklu, burada yabancı uyruklu kontenjan Evet, kontenjanlarımızı görüyoruz. Cerrahi 86, radyoloji 32, 86'ya 10, 32'ye 4, 83'ye 11, 76'ya 10, 78'ye 11, 47'ye 10, 74'ye 10, 67'ye 10. Toplam Türk uyruklu 543 kişi. Yabancı uyruklu ise 76 kişi alınmış ve toplam 619 kişi alınmış. Bakacak olursak en, to en çok kontenjanı cerrahi de açılmış 2019 yılı için. Bu yıldan yıla değişiklik gösteriyor tabii ki de. En az da Periyodontolojide açılmış arkadaşlar. Evet, yıldan yıla toplam alınan kontenjan Türk uyruklu, yabancı uyruklu toplam 2015 yılında 555, 2016 yılında 656, 2017 yılında 639, 2018 yılında 815, 2019 yılında da 619 kontenjan açılmış arkadaşlar. Evet, şimdi YÖDS'e yok dil, tıp dil hangisine daha kolay olacak ileride bundan bahsedeceğim, söylemiştim. Şimdi gelelim bu konuya. TUS-TUS sınavları kılavuzlarına göre ÖSYM tarafından yapılan ya da bakanlık tarafından yaptırılan İngilizce sınavlar kabul ediliyor. dil sınavı Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi tömere yaptırılıyor. Tömere yaptırılıyormuş arkadaşlar bu. Diğer YDS ve ise ÖSYM tarafından yapılıyormuş. Bu üç sınavda kelime, gramer ve okuma ağırlıklı sınavlar. Evet böyle oku, okuduğumuz kadar kolay değil ama. Şu an azıcık azıcık çalışıyorum ben de. Gerçekten sorular kolay değil. Sınavların içeriği ve soru tipleri küçük farklılıklar olsa da birbirine benziyor. Peki sınav zorluk dereceleri ne durumda? Şimdi şimdi bu önemli sorunun cevabını arayalım. Fakat arkadaşlar YDS ile hani bunların tıp dilin yok dilin YDS ile farklı tabii ki de zorlukları. YDS çok daha zor, çok daha genel ...çok daha derin ve ince ayrıntılı şeyler sorulabiliyor kelimeler özellikle daha çok daha zor oluyor YDSD'de. Yani yok dilde tabi içerisinde kendisi de alanları ayrılıyor, Bir sağlık bilimlerine gireceğiz. Fen bilimleri vesaire bunun gibi dallar da var kendi içerisinde. Yok dili, sağlık bilimlerinin avantajları nedir derseniz... ...ben de yok dili hazırlandığım için bayağı bunu anlatıyorum, yok dil üzerinde duruyorum. Ee, kendi bildiğimiz kelimeler yani kendi alanlarımız, kendi uzman olduğumuz ee, alanda kelimeler geliyor. Sağlık bilimleri adı üstünde. Evet, bu üç sınavı incelediğimizde en zor sınavın, bak burada da demiş zaten, YDS, EYDS olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. ÖSYM, YDS sınavındaki soruların zorluk seviyesinde kesinlikle ödün vermiyor. Ciddi ve uzun soluklu bir hazırlık gerektiriyor. YDS de başarılı olabilmek için. 50 skorun ulaşmak tabii ki imkansız değil ama muadillerine göre daha çok çaba gerektiriyor. YDS sınavın en büyük avantajı ise hemen hemen her ay yapılması, 2019 yılında YDS senede 3, E-YDS ise senede 10 defa yapılacak. Dolayısıyla başvuru takvimimize göre size uygun bir sınav tarihi mutlaka bulunuyor. Bu iki sınavın tek dezavantajları az, az yapılmaları. Tıptıl sınavı genellikle Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere 2 defa yapılıyor. Göktül sınavı ise 2018 ve 2019 yıllarında 3 defa yapıldı. Adaylar sınav tarihlerine göre hazırlıklarını yapmalılar. Evet, DUS taban puanları ve kontenjanları nasıl değerlendirilmeli olarak bir başlık ee, tam bahsedelim. Düz taban puanları ve kontenjanları bir önceki senenin yerleştirme sonuçlarına göre oluşturulur. Bu nedenle her sene bu puanlarda artış ya da düşüş meydana gelecektir. Diğer adayların puan dağılımını bir standart sapması dikkat alarak bu değişim için net bir rakam söylemek her zaman mümkün olmaz. Fakat buna rağmen düz taban puanları ve düz kontenjanları üniversitelerin düz alanlarına yönelik yaklaşımını, eğitim kalitesini ve bölümünü kazanmanın zorluk derecesini ortaya koyan en iyi verilerdir. En iyi DUS tercih dönemi bittikten sonra istilen DUS taban puanları ve düz kontenjanları hakkındaki kısa 2 bakacak olursak, demiş. Burada anlatmış arkadaşlar. Ee, 2010 yılında e, 1114 adayın tercih hakkı kazandığı DUS sınav sonucunda açılan kontenjan sayısı 639'dur. Evet biz 2019 yılı için kaç kişi girmiş DUS'a? Kaç kişi açılmış? 600'lerde bir e, kontenjan açılmıştı. 5000 aşkın ise bu sınavına giren aday var arkadaşlar. Kendi içimizde yarıştığımız için aslında bir nevi zor tabi. Hepiniz hepimiz dişekimiz hepimiz. Yani belli bir süreçten geçmişiz, artık çalışmayı öğrenmişiz vesaire. Zor tabi kolay değil. Bu kontenjanların 569'un üniversite kontenjanları oluşturmaktadır. Üniversitelerde yabancı ürünlüklü öğrenciler için açılan kontenjan sayısı ise 68'dir. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı adında üniversitelerde kontenjan açılmamış. GATA misafir askeri personel kontenjanı ise 2 kişi sınırlı kalmıştır. Evet burayı da okursunuz dilediğiniz için, takdirde. Geçelim. Yabancı uyruklu diş hekimleri odusa girebilecek mi? Evet girebilecek arkadaşlar. Yüzde 10'una kadar yabancı kontenjan ayrılıyormuş. Ee, uzmanlık eğitiminin giriş sınavlarının sonuçları ve uzmanlık eğitimine başlamalar şu şekilde sıralanabilir. Evet burası e, birazcık daha tabi ileriki konular. Bunlar da dileyen istediği takdirde e, durdurup inceleyebilir, okuyabilir bunu. Aynı şekilde bu da devamlı dus sınavına kimler girebilir arkadaşlar? Bu sınavına e, diş hekimliği mesleğini yapmaya ehil olmak. Diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra askerliğini yapmış bulunmak yahut e, 86. ve 80. matlara göre engellilerde birine girmemiş olmak. E, veyahut veya ya da yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Burada gene anlatıyor bu şekilde. Hızlar için tabi değil bu. Bu sınavında puan kesimcisi hangi durumlarda gerçekleşiyor? Bunu da isteyen dilediği takdirde durup okuyabilir. Evet arkadaşlar e, videomuz bitti. E, umarım video faydalı olmuştur. E, i̇stediğiniz, merak ettiğiniz konular hakkında yorumlara çekmek istediğim videoları yazabilirsiniz. İhtiyacınız olan bilgiler vesaire Ben de sizinle birlikte kendim de araştırıp e, sizlere sunmak sunarım. E, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, videoyu beğenirseniz bu tarz videolar daha çok gelecektir. Evet hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.